Merhaba arkadaşlar. Evet, 16 Nisan 2018'de saat 04.57'de Koç burcunda bir yeni ay meydana geliyor. Bu yeni ayın etkilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum. Önce yeni ayın genel etkilerinden bahsedeceğim. Daha sonra yükselen burçlara göre etkilerini kısaca tek tek anlatacağım arkadaşlar. Yeni Ay Koç burcunun 28 derecesine meydana geliyor ve Uranüs'le kavuşum halinde. Yani Uranüs'ten bir yeni ay yaşayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz Koç burcu zodyam birinci burcu ve başlangıçları e, öncülük etmeyi temsil ediyor. E, yeni aylarda yeni başlangıçlar yapmamızı, yeni adımlar atmamızı, yeni kararlar vermemizi destekleyen gökyüzü olaylarıdır. Hem Koç burcunda hem de yeni ay olmasından mütevellit, hem de Uranüs'ün etkisiyle gerçekten çok sürprizli, çok güzel, olumlu, şanslı, güzel başlangıçlar yapmak için hepimiz haritalarının aldığı etkilere göre e, güzel bir süreç yaşayacağız arkadaşlar. Evet, e, biliyorsunuz Mart ayının sonunda Terazi Burcu'ndan zorlu, gergin, stresli bir e, dolma yaşadık. Bu dolmayla etkileri hala devam etmekte yaşadık. E, bir hafta 10 gün devam edecek. Belki Nisan'ın 10'una kadar devam edecek. Ancak Nisan'ın ortasından itibaren hem Merkür retrosu tamamlanıyor hem de Koç burcunda çok güzel bir yeni ay gerçekleşiyor ve dolayısıyla Koç burcu haritanızda hangi evi temsil ediyorsa bilhassa o konularda olmak üzere güzel, şanslı, ani sürpriz yeniliklere Hazır olun diyorum. Artık biraz müjdeli haber vermek istiyorum. Ve dolayısıyla bu yeni ayın açıları gayet olumlu ve pozitif olduğu için e, hayatınızda yapmak istediğiniz başlangıç her neyse lütfen bu dönemi değerlendirin diyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Merkür Retrosu Koç Burcunda gerçekleşti. Mart ayında başladı ve Nisan'ın ortasına kadar devam ediyor. Yani bu yeni aya kadar devam ediyor arkadaşlar. Pardon, yeni ayda Koç burcunda gerçekleşeceği için şu şekilde bir yorum yapabiliriz. Bu Merkür Retrosu ile beraber hayatımızda artık geçerliliğini yitirmiş, eski kalıplaşmış, bize artık fayda vermeyen ilişki olsun, iş olsun, aile ilişkileri olsun, parayla ilgili tutumumuz veya arkadaşlık ilişkilerimiz veya gelecek hayallerimiz, maneviyatımız artık dediğim gibi haritamızda hangi alanı temsil ediyorsan burayla ilgili Merkür Retrosu süresince, bu önümüzdeki bu videonun çekildiği saati de kapsayan süreç içerisinde o dönemlere bakıp yeniden bir gözden geçirme bir revizyon yapıp, oradaki eksikleri, e, gedikleri kapatıp, hala e, geçerli olmayan ve artık eskimiş, köhnemiş bize fayda sağlamayan ilişkileri, bu her konuda olabilir dediğim gibi, artık gözden geçirme fırsatına nail olacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz merkür retroları, e, iletişim aksaklıkları veya bir takım sıkıntılar e, problemler e, çıkartmış olsa da aynı zamanda geçmişte başlattığımız işleri gözden geçirmemiz için, eksikleri tamamlamamız için yeniden bazı şeyleri göz önünde bulundurabilmemiz için çok güzel dönemlerdir. Sadece yeni bir girişim başlatmak için çok uygun değildir. Çünkü bu dönemde başlayan girişimler mutlaka ilerleyen zamanlarda ufak tefek bile olsa aksaklara, pürüzlere neden olabilmektedir arkadaşlar. Şimdi bu 15 Nisan'daki yeni ay ile beraber artık bu eski olan bize fayda vermeyen artık bizi zorlayan her neyse aynı alanda Yenilik, ani, belki de çok sıradışı, hiç aklımızda olmayan ve e, kadersel olarak karşımıza çıkan bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. Çok hızlı ve kalıcı, kalıcılık özelliği de vardır bu yeni ayın. Çünkü açılarından bir tevellit, kalıcı ve sıradışı bir e, yenilik gelecek hayatımıza diyebiliriz arkadaşlar. E, şimdi bu Koç burcunun haritanızda temsil ettiği alanlara göre. E, burçlara göre yorumlarını yapalım bakalım. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Koç burcunun 28 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay sizin 10. evinize tekamül ediyor. 10. ev nedir? Geleceğimiz, baba, otorite, kariyerimiz ve sosyal imaj ve itibarımızdır. Dolayısıyla Mart ayının sonundan Nisan'ın ortasına kadar gerçekleşecek olan Merkür Retrosu da büyük ihtimalle Baba ile otorite ile olan ilişkilerimizde Veya patronumuz iş ilişkilerimizde Veya gelecek geleceğe yönelik durumlarımızda Veya evliliğimizin gidişatıyla ilgili konularda Bir takım aksaklıklar Bir takım engellemeler ile Karşılaştığımızı bize ifade ediyor Ancak 16 Nisan'da Gerçekleşecek olan dolunayla beraber Artık bu aksamalar, bu eksiklikler, bu artık bizi strese sokan, gelen durumlar her neyse taze, yeni, sıfır bir başlangıç gerçekleşeceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla iş değiştirmek isteyen yengeçler işlerini değiştirebilirler. Artık yaklaşımlarını, patronlarıyla olan yaklaşımını değiştirebilirler. Veya onlara kendilerinden üst pozisyonda olan kişiler, bu aile içerisinde ise baba figürü, iş yerinde ise patron, daha hoş, daha ılımlı, daha sürprizli... Gelişmeler yaşayabilirler, belki terfi alabilirler, belki evliliklerini bir üst noktaya taşıyabilirler, belki evlilik kararı alabilirler. Yani sosyal imajlarıyla, geleceğe bakışlarıyla ilgili gayet olumlu, sürprizli, sıra dışı ve ani güzel gelişmeler yaşayacaklarını söyleyebilirim. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili yengeçler. Hoşçakalın. Sevgili aslan ve yükselen aslan burçları. Evet, burcunda gerçekleşen yeni ay sizin 9. evinizde gerçekleşiyor. Dolayısıyla uzak seyahatler, yabancılarla olan ilişkiler, hukuksal konular, maneviyat, din, felsefi ve e, evrene, hayata bakış açımız, dünya görüşümüzle ilgili konulardan artık bir yenilenme enerjisine giriyorsunuz sevgili aslanlar. Artık eskiden sizi yoran, yıpratan bir inanışınız, bir e, sahip çıktığınız değeriniz varsa... Bu değer kapanıp yepyeni, sıra dışı, ani ve size kendinizi hissettirecek bir deneyim, bir hayat görüşü, dünya görüşü inşa edebilirsiniz. Onun dışında seyahatler için hayli uygun bir dönem, uzak yerlere seyahatlere gitme gibi bir durumunuz varsa bu dönemi değerlendirin derim. Hukuksal konularda güzel gelişmeler söz konusu, hukuksal konularda davalarınızın, olumlu sonuçlanacağını, sürprizli ve ani bir şekilde belki beklemediğiniz bir davanın olumlu sonuçlanacağını veyahut dediğim gibi yeni bir felsefe, yeni bir dil öğrenme, yeni bir dine mensup olma, yeni bir anlayışa mensup olma gibi durumlar çok hoş, olumlu bir şekilde gerçekleşecek sevgili Aslan Burçları. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın diyorum. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Koç burcunda gerçekleşecek olan yeni ay sizin 8. evinizde gerçekleşiyor. 8. evimiz ortaklaşa mal varlığımız, zor meselelerimiz, ölüm, metafizik e, ve madde ötesi kavramları temsil eder. Aynı zamanda eşten gelen parayı ve e, dediğim gibi ortaklaşa nafaka, miras gibi konuları da temsil eder. Belki gözden kaçırdığınız, belki görmediğiniz ani bir mal ama sizin elde ettiğinizde, değil başkalarından size gelecek bir mal söz konusu olabilir. Bu sürprizli ve ani bir şekilde olup sizi hayli mutlu edebilir. Veyahut eşin gelirleriyle ilgili olumlu bir durum gerçekleşebilir. Eşinizin gelirleriyle ilgili sıkıntılarınız varsa bunlar çözümlenebilir bu süreçte. Koç Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni aile beraber. Veyahut bir ameliyat olmanız gerekiyorsa ameliyatınız çok güzel geçebilir veya bir ameliyat olma kararı verebilirsiniz ve bu olumlu ve güzel bir süreç olacaktır. Bu dönemi lütfen eğer böyle bir düşünceniz varsa değerlendirin sevgili aslanlar. Pardon başaklar. Özür diliyorum. Yani zor meselelerinizi kolaylıkla ve rahatlıkla çözebileceğiniz gayet olumlu, sürprizli ve yeni başlangıçları başlatmak için hayli olumlu süreçlerden geçeceğimizi söyleyebilirim. Nisan ayının ortalarını lütfen değerlendirin sevgili başaklar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Evet. Yengeç, Aslan ve Başak serisini tamamladık arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Ee, aylık yorumlar yapıyorum. Ee, gezegen hareketlerini yorumluyorum. Onun dışında doğum haritanızı çıkartmanız için e, bir takım bilgiler verilecek. Videolar da paylaşıyorum. Hepinizi seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.